Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü sunar.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 Kolatlı Sakarya Şehitliği Zafer Anıtı ve Müzesi Sakarya Şehitleri Zafer Anıtı, Sakarya Merkez Şehitliğinin bulunduğu tepenin üstünde inşa edilmiştir. Bu tepeden Sakarya Meydan Muharebesi'nin cereyan ettiği toprakların büyük bir kısmını görmek mümkündür. Haymana Mangalda Dağı Şehitliği 23 Ağustos günü Mangaldağ Muharebeleri olarak tarihimize altın harflerle geçmiştir. Ziyaretçiler bu alanda siperleri görebilecek, şehitlerimizin ebedi istirahatgahlarında dualar edebilecek ve şahlanan bir milletin mücadelesini her karışta hissedeceklerdir. Çaldağ Çaldağ Sakarya Meydan Muharebesi açısından son derece önemli bir noktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Yaklaşımı Çaldağ ve çevresinde vücut bulmuştur. Kızılkırmatepe Kızıl Kırmatepe, bölgenin en kuzeybatı ucunu oluşturur ve Yunan taarruz alanını panoramik şekilde görme özelliğine sahiptir. Halide Edip adı var ve Kadın Kahramanlar Müzesi.